Gençler selamlar ben sevmeyle hoca sml hoca matematik kanalındasınız Arkadaşlarım metin yayınları TYT matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kaldığımızı hemen hatırlatayım 122 ve 123. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videoda toplam 12 tane soru çözeceğiz arkadaşlar Dilerseniz abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz dersimize başlayabiliriz Evet ilk sorumuzla başlayalım şöyle bakalım A ve B asal sayıları bakın A da B de asal buna dikkat. A eşittir 17, B eksi 2A bölü 3 eşitliğini sağlamakta A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle burada bir içler dışlar çarpımı yaparsanız 3A eşittir 17B eksi 2A olduğunu görürsünüz. Bu eksi 2A'yı bu tarafa gönderirseniz de 5A eşittir 17B'yi görürsünüz. Burada 5 ve 17 asal sayılar ve a da b de asal olduğuna göre a ve b de asal olduğuna göre demek ki burada tek şansımız var. A 17'ymiş, B de 5'miş. İkisinin toplamı sorulmuş. Doğru cevap B seçeneği olacaktı. İlk sorumuzu çözdük ve geçtik 2'ye. Asal olmayan bir sayıyı ağaç şeması ile en az bir tanesi asal olan iki dala ayırarak asal çarpanlarına ayırmaya asal çarpan ağacı denir. Örneğin 12'yi asal çarpan ağacı ile çarpanlarına ayıralım demiş bize. 6'ya 2. 6 kere 2 12. Bakın burada en az bir tanesi asal. 2 asal. Daha sonrasında 6'yı da 2 ve 3 diye ayırmış. İkisi de asal. 2'yi de burada 2 diye buraya çekmiş arkadaşlar. Böylelikle 3 çarpı 2 çarpı 2. Bakın asal çarpanlarla ayrılmış oldu. 12. 60 sayısı için aşağıdaki asal çarpan ağacı yapılıyor. Buna göre A artı B artı C artı D kaçtır diye sorulmuş. 60'ı 2 çarpı 30 diye ayırırız. A 30'muş. 2'yi buraya 2 diye çekmiş. A'yı da 2 çarpı 15 diye ayırırız. 15'i 3 çarpı 5 diye ayırmamız gerekiyor. Böylelikle A 30, B 15, C 3 ve D 5 olur. Bunların toplamı sorulmuş. 30, 15 daha 45 yapar. 50, 53 gelir arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğinde verilmiş dedik. İkinci sorumuza E dedikten sonra geçtik 3'e. Bir A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali. A eşittir A üzeri M çarpı B üzeri N çarpı C üzeri K olmak üzere A'nın pozitif tam bölenlerinin sayısı üstlerinin 1 artırılıp çarpılmasıyla bulunur. 600 sayısının pozitif tam bölen sayısı soruluyor. Öncelikle 600'ü sevgili arkadaşlarım asal çarpanlarına bizim ayırmamız gerekiyor. 600'ü asal çarpanlarına ayırırsanız 2'ye böldüğünüz 300 tekrar 2'ye böldüğünüz 150 tekrar 2'ye böldüğünüz arkadaşlarım 75 geldi. 3'e böldük bu sefer 25, 5'e böldük 5 ve 5'e böldük 1. Yani 600 sayısı aslına bakarsanız 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5'in karesinin ta kendisiymiş. Şimdi üstlere bakıyorsunuz 3, 1 ve 2. Bunların bir fazlalarını alıyorsunuz 4, 1'in bir fazlası 2, 2'nin bir fazlası 3. Bunları çarparsanız pozitif tam bölen sayısını bulursunuz. 2 çarpı 3 6 kere 4'ten doğru cevap 24 olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir dedik. Ve geçtik 4'e. Dördüncü sorumuzda ise K sayısını bize asal çarpanlarına ayrılmış biçimde vermiş ve pozitif tam bölen sayısını da 36 olduğunu söylemiş. Bakın 2'yi 1 artırın 3. 3'ü 1 artırın 4. İkisi de 1 artırıp çarpacaktık ve sonuç olarak da 36 bulmamız gerektiği söylenmiş. Şurası 12 demek ki burasının 3 olması gerekiyor. Böylelikle arkadaşlarım ikisinde 2 olması gerektiğini bulduk. K kaçtır diye soruluyor. Şimdi K'yı tekrar yazalım. 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü çarpı Bakın x'i 2 iki bulmuştuk o da 5'in karesi yapar. 2'nin karesi 4'tür 5'in karesi 25'tir bu ikisini çarparsanız 100 gelir. 3'ün küpü de 27'dir. 27 ile 100'ün çarpımı bize 2700'ü yani e seçeneğini verir. Geçtim 5'e. 495 sayısının asal bölenlerinin toplamı sorulmuş. 495'i asal çarpanlarına ayırıp asal bölenlerini bulmamız gerekiyor. 495 sayısını sevgili arkadaşlarım öncelikle 3'e bölerek başlayalım. 4'ün içinde 1 defa, 19'un içerisinde 6 defa ve 15'in içerisinde 5 defa. Ee, 165 sayısı içinde tekrardan 3'e bölecek olurs olursanız 55 gelir. 5'e böldünüz 11, 11'e böldünüz 1 geldi. Burada asal olanlar 3, 5 ve 11'dir. İşte bunların toplamı sorulmuş. 3, 5, 11'in toplamı 19 yapar. Dolayısıyla doğru cevabımız da A seçeneğindedir diyebilirim. Geçtiğim 6'ya. 10 çarpı 6 üzeri 2 sayısının pozitif tam bölen tam sayı bölenlerinin adedi 40'tır. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi 10 dediğimiz sayı 2 çarpı 5'tir. 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Çarpı 6 üzeri de 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x'tir arkadaşlar. Şurası x. Yanlışlıkla 2 yazdık. Şimdi ise şununla şunu çarpalım. 2 üzeri x artı 1 gelir. Çarpı 5 üzeri 1 çarpı 3 üzeri x dedik. Şimdi Pozitif tam sayılarının tam sayı bölenlerinin adeti 40'mış ya. Ben x artı 1'i biri ve x'i birer artırıp çarpacağım. Yani x artı 2 çarpı 2 çarpı x artı 1 diyeceğim. Ve bu da bize 40'ı verecekmiş. Bakın gençler 2 ile 40'ı sadeleştirdim 20 oldu. x artı 2 ile x artı 1 arasında bir fark var. Dolayısıyla aralarında bir fark olup da çarpımları 20 olan sayıyı düşüneceğiz. Küçük olanı 4 büyük olanı 5'tir. X artı 1 4 veya X artı 2 5 ise, X burada 3'tür. Bize doğru cevabı verir. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Ve 122. sayfamızda böylelikle bitirmiş olduk. Geçtik 123'e 7. sorumuza. 7. soruda gençler 540 sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi 540'ın tam bölenlerini bulacağız. 540'ı bölen sayılar 2'ye böldüğünüz arkadaşlarım 270 geldi. Tekrar 2'ye böldüğünüz 135 geldi. 3'e böldük gençler 45 geldi. Tekrar 3'e böldüğünüz 15 ve tekrar 3'e böldüğünüz 5 ve bu sefer 5'e böldüğünüz 1 geldi. Yani arkadaşlarım 540 sayımız aslına bakarsanız 2 tane 2 olduğu için 2'nin karesi 3 tane 3 olduğu için 3'ün küpü ve bir tane 5 olduğu için 5 üzeri 1'dir. Şimdi bu sayının asal bölenleri 2, 3 ve 5 olduğu için normal şartlar altında biliyorsunuz tam bölenleri sıraladığımız zaman negatifler pozitifler hepsi vardır ve pozitif olan tam bölenlerin e, simetrikleridir negatifler ve bunların toplamı da normal şartlar altında sıfır yapması lazım ben şimdi bu toplamı sıfır olan sayıların içerisinden 2'yi 3'ü ve 5'i çıkarırsam neden çıkarıyorum çünkü asal olmayanları topla demiş bize 2 3 ve 5 asal bunları çıkarırsanız toplam değer bunların değerinin toplamının 2 artı 3 artı 5'in eksilisi kadar olacaktır. Yani cevabımız -10 olacaktır. Dolayısıyla cevap B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve geçtim 8'e. Arkadaşlarım 8. sorumuzda P sayısını vermiş. 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel diye. 3 tane ifade var, hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben bu sayıyı 3 faktöriyel parantezine alırsam eğer 1 artı 4 artı 4 kere 5 20 gelecektir. Yani şurası ne arkadaşlarım? 25 yani 5'in karesi. 3 faktüryel dediği bir sayı da 3 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 1'dir. Şu şekilde yazdık. Pekala. Şimdi 2 çarpı 3 üzeri 5'in 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Bunun pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı. 1 artırdım 2. 1 artırdım 2. 1 artırdım 3. Bunları çarparsanız 12 gelir. Yani birinci öncülümüz bizim doğruymuş. 2'ye bakıyorum asal bölenlerinin toplamı 10'dur. Burada asal bölenler 2, 3 ve 5'tir. Bunların da toplamı 10 yapar yani bu da doğru. Üçüncü öncülümüz tam bölenlerinin toplamı 0'dır. Tam bölen bütün sayıların tam bölenlerinin toplamı daima 0 olur arkadaşlar. Çünkü negatifler pozitifler birbirini götürür. O halde cevabımız da E seçeneği olur. Geçtim 9'a. M doğal sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali budur demiş. M sayısının pozitif tam bölen toplamlarını da bu şekilde bulabiliriz. Yani mesela a üzeri x bulduk ya burada bir tane. 1'den başlıyorsun yani a üzeri 0'dan başlıyorsun. A üzeri 0, a üzeri 1, a'nın karesi en son a üzeri 2'e kadar olan sayıları topluyorsun. Yine b için de aynı şeyi ve c için de aynı şeyi yapıp bunları çarptığın zaman e, pozitif tam bölenlerinin toplamını bulmuş oluyoruz. 120 sayısının asal olmayan pozitif tam bölenlerinin toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle 120 sayısını biz asal çarpanlarına ayırdığımız takdirde 120 dediğimiz sayı aslına bakarsanız 24 kere 5'tir. Yani 5 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 2'nin küpüdür arkadaşlar. Asal çarpanlarına ayırdık. Pekala. Şimdi şu kısım için 5 üzeri 0 ile 5 üzeri 1'in toplamı çarpı. 3 üzeri 1 için 3 üzeri 0 ile 3 üzeri 1'in toplamı diyorsunuz. Çarpı 2 üzeri 3 için de 2 üzeri 0 artı 2 üzeri 1 artı 2'nin karesi artı 2'nin küpüne geldik durduk. Buraya kadar açıyoruz. Pekala. Şu kısım bize 6'yı verir bakın bu 1'dir bu 5'tir Bu 1'dir bu 3'tür dolayısıyla burası 4'ü verir Şu kısımda arkadaşlarım 1 artı 2 artı 4 artı 8'dir yani burası 15'in ta kendisidir 4 kere 15 60 yapar 60 kere 6'da 360'ı verir bize Şimdi 360'da cevaplarda var ama cevap 360 değil neden Çünkü asal olmayan pozitif tam bölenleri sormuş Ki ben burada 2 üzeri 1'den 2'yi, 3 üzeri 1'den 3'ü ve 5 üzeri 1'den 5'i de topladım. Ki bunlar asaldı. Dolayısıyla 360'tan 5, 3, 2 yani bunların toplamını yani 10'u çıkarırsanız cevabı bulursunuz. Doğru cevap 350 olacaktı. 9. sorumuzun cevabı da Bursa seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. 9'u da çözdük ve devam ediyorum 10. sorumla. A sayma sayısı olmak üzere. Çember içerisinde alındıysa eğer A... A sayısının sonundaki sıfır sayısı olarak tanımlanıyor. Kare içerisinde alındıysa da A sayısının tam bölen sayısı olarak adlandırılıyor. İfadeleri tanımlanmış. 120 faktöriyelin sonundaki sıfır sayısını bul önce demiş bize. O halde ben 120'yi nasıl buluyordum bunları sürekli 5'e bölüyordum. 125'ye böldüm 24. 24'ü 5'e böldüm 4. 4 artık 5'e bölünmüyor. 24 4'ü topladınız 28 demek ki içerisi 28 eşit. Yani 120 faktöriyelin sonunda 28 tane sıfır varmış. Ve artık elimizde sadece ne kaldı? Şöyle kare içerisinde 28 kaldı. Bu da neye eşitmiş? Bunun tam sayı bölen sayısına. Şimdi 28 dediğimiz sayı 2'nin karesi çarpı 7 üzeri 1'di. 1 artırın 3, 1 artırın 2, 2 kere 3 6 ama bu pozitif bölen sayısı. Bize tam bölen sayısı lazım. Dolayısıyla negatifleri de işin içine dahil etmek için 2 ile çarpıyorsunuz ve cevabı 12 diyorsunuz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı 10. sorumuzun. 11. soru P1 asal sayı olmak üzere Aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye soruluyor P artı 2'nin bir tane asal böleni vardır denilmiş bize Şimdi şöyle diyeceğiz her zaman doğru olan sorulduğu için bize P artı 2'nin bir tane asal böleni vardır diyor örnek veriyorum, örnek veriyorum. Ee, Şöyle düşünelim Farklı bir örnek düşüneyim Mesela 13 sayısı Aksine örnekler vererek bütün şıkları da ele 13 sayısı asaldır. 13'e 2 eklerseniz 15 olur. 3 ve 5 bunun asal bölenleridir. Ama burada bir tane asal böleni vardı demiş. Biz iki tane bulduk. Dolayısıyla A cırtlayabilir. 3p'nin bir tane asal böleni vardır. P5 ise yine 3 ile çarparsınız 15 gelir arkadaşlar. 15'in yine iki tane asal böleni var. Bu da gitti. p karen'in bir tane asal böleni vardır ki cevap bu. Çünkü 5 sayısının bir tane asal böleni var. 5 5'in karesini alırsan başka bir asal bölen olayın içerisinde dahil etmemiş olursun. 25'in de bir tane asal böleni vardır o da 5'tir. Veya 3 sayısını düşün bir tane asal böleni var. Karesini aldın 9 bunun da bir tane asal böleni var. 11'i düşün 11'in bir tane var. 11'in karesini aldın 121 onun da bir tane asal böleni var. Dolayısıyla cevabımız C olacak. P kare 1'in bir tane asal böleni vardır denilmiş. Şimdi P asal unutmayın. Örnek veriyorum P'yi 5 seçin. 25 olur p kare Eksi -1 deiniz 24 24'ün 2 ve 3 diye iki tane asal bölüünü var bir tane var demiş gitti p kare artı p'nin bir tane asal bölüünü vardır p parantezin alırsanız p artı 1 gelir Burası p'yi 5 seçtiniz Burası 6 oldu böylelikle 5 kere 6 30'dur 30'un 2 3 ve 5 gibi 3 tane asal bölüm var bir tane vardır demiş Bu da yanılıyor O halde cevabımız kesinlikle C seçeneği olacaktı diyebiliriz 11 sorumuza ve geçtik son sorumuz olan 12. soruya sevgili arkadaşlar. A sayısı 18 çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Şu 18'i dilerseniz 2 çarpı 3'ün karesi biçimde yazalım. Çarpı 3'ün karesi çarpı 5 diyelim. Bu da 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1'in kendisidir Şuradaki 3'leri birleştirdim. 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye soruluyor. Pozitif tek tam sayı bölenlerinin sayısı 10'dur demiş. Şimdi tekleri bulabilmek için çiftleri görmezden geliyorduk. 4'ü 1 artırdınız 5, 1'i 1 artırdınız 2, 5 kere 2 10 yapar. Tek tam bölenleri demiş arkadaşlar. Tam bölen dediği zaman ne yapıyorduk biz? Pozitif dediği zaman 2 ile çarpmıyorsunuz. Tam bölen deseydi sadece yine 2 ile çarpıp 20 bulacaktık. 10 tane pozitif tek tam bölen var doğru. Geçtim 2'ye. Pozitif çift tam bölenlerin sayısı 20'dir. Şimdi çiftleri bulmak için ne yapacağız? 2 sevgili arkadaşlarım yine sabit duracak. Hatta şöyle de diyebilirsiniz. Bu 10 taneteki buldunuz ya. Toplam pozitif bölen sayısı ne olacaktı? Şunu da 1 artırıp çarpsaydın. 2 çarpı 5 çarpı 2'den 20 gelecekti. 20 tüm pozitif tam bölenler. 10 tanesi tek. O zaman 10 tanesi de çifttir. E burada bize 20 demiş. Yani yanlış. 5'in katı olan pozitif tam, tam bölenlerinin sayısı 2'dir. 5'in katı olanları nasıl bulacağız? Bu sefer 5'i siliyoruz. Şunu 1 artırdığınız 2. Bunu 1 artırdınız 5. 2 kere 5'ten 10 gelir. Burada 5'in katı olan pozitif tam bölenlerin sayısına 2 demiş. 2 değil 10 olacaktı. Bu da gitti. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet gençler 123. sayfamızı da böylelikle bitirdik. Sonraki sayfamızda 124 ve 125. sayfalarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaları lütfen unutmayın.